Cümleten selamünaleyküm. Son günlerin bir gündem konusu var. Furkan Çeleb isimli bir kardeşimiz 18 yaşında bir not bırakıyor ve intihar ediyor. Tabii ki bu ülkede dünyada ilk değil. Bence son da olmayacak. Fakat bu adamın bir özelliği var. Bizim duygularımıza tercüman olarak gidiyor. Bu notta bizim için muazzam ibretler var. Ben yorumları okudum. Onunla ilgili yapılan eleştirilere işte tesellilere baktım. Genelde işte yapmasaydın, işte yazık oldu gibi şeyler söyleniyor. Keşke evet yapmasaydı. Fakat ben Furkan'ın çok acınacak bir kafa yapısına, zekaya işte sahip olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine birçoğumuza nazaran daha zeki, sorgulayıcı olduğunu ama maalesef ki içinde bulunduğumuz yaşam modellerinin ona bir çözüm vermemesi neticesinde bunu tercih ettiğini düşünüyorum. Neden bunları söylüyorum? Çünkü Furkan'ın bu düşünceleri bana çok tanıdık geliyor. Yaklaşık 8-10 yıl önceki düşüncelerimi bana hatırlatıyor. Niye yaşıyorum? Bu dünyaya niye geldim? Ve bu işin sonu nereye doğru gidiyor? Yani yapacağımız işler bizi nereye götürüyor? Bir mühendislik okuyacağım ve işin neticesinde bu yol beni nereye çıkaracak? Gibi sorularla boğuştuğum o dönemlere hatırlıyorum. Ama hiç bunu dillendirememiştim. Burkan bunları dillendirdi. Bizler de şu an bunu yeni yeni dillendirip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biz bu konuda doluyuz. Acınası yazıların, işte mesajların, tesellilerin yerini artık çözümlerin almasını istiyoruz. Bize bir çözüm verin. Yani dedik ya bu son olmayacak. Bu insanlara çözüm verin ki o hurganın intihar altına girip baktınız da onunla aynı fikri paylaşan yüzlerce belki binlerce insan var. Ben de aynısını düşünüyorum ama cesaret edemiyorum diyen kaç tane yorum okudum orada. Çünkü İnsanlar neden böyle bir hayat yaşadıklarını bilmeden çözüme götürmeyen modellerin içerisinde boğulmakta haklılar. Ve Furga'nın şu notu ben de böyle düşünüyordum dedirten bir not. Şunu söylüyor diyor ki sorumluluk almak istemiyorum. Niye? Tembel bir şey yapamayan bir adam olduğu için mi? Kesinlikle değil. Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarımı, aylarımı harcamak istemiyorum. İş hayatı bana çok yorucu geliyor. Hem içten hem de dıştan yıpranıyorum. Bir şeyler uğruna bunca sorun yaşamıyorum bana mantıklı gelmiyor. Gerçekten de öyle yani. Muazzam insan bakın her insan içini dinlese kesinlikle Furkan'ın bu cümlelerine katıldığı bir anı mutlaka yaşıyor hayatında. Ya ben bunu niye yapıyorum? Uğraştım elde ettim değmedi. Furkan ne yaptı? Uğraşacağım elde edeceğim ama değmeyecek. Nereden biliyorsun? Yapanları görüyorum. Gözlemliyor. Çok iyi bir gözlemci. Şu hayat sistemini önümüze konan yaşam modellerini çok iyi gözlemleyen bir karakter ama çıkış Olmadığından dolayı kendisi bakın bize ne diyor. Bunun yerine her şeyi arkada bırakıp gitmek, her şeyi kapatmak daha mantıklı geliyor. Niye işin neticesinde beni tatmin etmeyecek, doyurmayacak, yorulduğuma değmeyecek şeyler için çabalayayım ki? Hiç çabalamak bana daha mantıklı geliyor diyor. Aslında hiçbir şey için yaşamıyorum. Yaşamak için bir nedenim, bir amacım yok. İnsanların yoluma sürekli taş koyup beni yoracaklarını biliyorum. Bunun için çabalamak istemiyorum. Ben katılıyorum. Bu cümlelere tamamen katılıyorum. Bir insanın neticesinde her şeyini kaybedeceği bir hayatı ve kazandıkça onu tatmin etmeyecek, onu daha da yoracak, yıpratacak bir hayatı yaşaması bana da mantıklı gelmiyor. Ama keşke bizim Furkan'la oturup konuşma imkanımız olsaydı diyorum. Müslüman'ın keşkesi olmaz ama Furkanlar çok. Ben bir Furkan'ım. İçimde bir Furkan yatıyor. Niye? Ben de sorguluyorum hayatımı, niye yaşadığımı. Ve şu mesajı almak istiyorum. Bakın bunun bir çözümü var. Keşke birisi benim karşıma çıktığı gibi onun da karşısına çıksaydı ve bak kardeşim bunun bir çözümü var merak etme bu kadar yorgunluğuna değecek bir yol var. Bunu vaat eden bir yol var deseydi ona ama onun için geç artık. İşte bizi dolduran nokta şu. Onu teselli edenlerin dahi elinde bir çözüm yok. Yani İntibah video serisini anlattığımı zaten videoları izleyenler biliyor. İntiba bizim hayat amaçlarımızı sorguladığımız bir video serisi olacak. İki bölüm yayınladık. Bir 10 bölüm çekeceğiz. Niye yaşadığımızı? Yaşadığımız hayatların neden doğru olduğunu sorguladığımız bir video serisi ve işin neticesinde bana bir çözüm ver. Tamam sorguluyorsun beni yanlışlıyorsun. Doğru değil. Bak seni çıkmaza götürüyor diyorsun. Ama o zaman bir çözüm ver insanlara da çözüm vermeye niyetlendiğimiz kendi bulduğumuz çözümü onlara verdiğimiz bir video serisi olacak. İşte bu noktada Furkan'a bunu ulaştıramıyoruz. Ama istiyoruz ki artık çaresizliklerde boğulmayalım ve çözüm arayalım hep birlikte. Yani şöyle özetlesek yanlış söylemiş olur muyuz? Önümüze bir problem. İki kere iki. Çok basit de bir problem aslında ama sen bu problemi çözmesi için önüne koyduğun seçenekler şunlar. 3, 7, 9, 13. Bunu videoda bahsediyoruz zaten. Bu seçeneklerden biriyle bu problemi çözmesini istesen, yıllarda geçse bu adam asla doğruyu bulamaz. İşte aynen bunun gibi. Bir insanın önünde aldığı zevklerden, lezzetlerden, tatmin sizlik, sevdiklerinden ayrılık ve en kesin ölüm gibi bir problem var. İki kere iki önünde duruyor. Ama önüne koyduğun seçenekler ev, araba, makam, şan, şöhret, para, lüks, zevk, haz olursa bu adam asla bu seçeneklerle bu problemlerini çözemez. Çözemedikçe de yorulur. Furkan bence şunu diyor. Ben böyle anlıyorum. Bunların uğrunda yaşamak bana mantıklı gelmiyor. Çünkü en basitinden içimdeki o boşluğu bile doldurmuyor bunlar. Kaldı ki sevdiklerimle bunca dostluk kurduğum insanlarla ayrılmak çare bulacak. Kaldı ki ölüme çağrı bulacak. Onun yerine bu boş çabanın yerine ölmek daha mantıklı geliyor diyor bana. Ama işte bizler diyoruz ki bu da bir çözüm değil. Yani o problemin olduğu kağıdı yırtmak yine bizi bir çözüme götürmüyor. Şunu diyoruz, bu seçeneklerin hiçbirisi bizi çözüme götürmüyorsa bir E seçeneği açmalıyız. Yani her şeyi direkt kabul etmek yerine bir E seçeneği açıp çözüm aramalıyız. Çözüm ne peki? Bunu video serisinin geri kalan bölümlerinde konuşacağız ama Çözüm Kur'an'ın binden fazla ayetinde bize haykırıyor. Diyor ki Kur'an, tatmin olmuyor musunuz? Sevdiklerinizle o bağınızın, muhabbetinizin kesilmesini istemiyor musunuz? Ölümle her şeyinizi kazandığınız her şeyi mahvetmek istemiyor musunuz? Gelin ben sizin bütün bu problemlerinizi çözeyim. Hem de bir tohumun dirilmesi kadar kolay. O tohumu toprağa koyup hayatsız tohumu, hayatsız toprağın, hayatsız su, hayatsız güneşin içinde. Hayatlandırmak kadar kolay benim için sizleri hayatlandırmak. Gelin bütün problemlerinizi çözeyim. E şıkkını açın ve bütün bu seçeneklerin içinde yorulmaktan kurtulun diyor. Eğer biz Furkan'a bugün şunu diyebilseydik. Kardeşim evet gerçekten haklısın. Senin önüne konulan hayat seçenekleri senin hiçbir problemini çözmüyor. Gerçekten seni sadece oyalıyor. Katılıyorum sana. Hatta oyalamak için de içine birazcık lezzet, zevk karıştırılıyor. Hatırlayın videodan burada muhtemelen kesitler olacaktır. Yani merhem diye sana verilen şeyler hiçbir işe yaramıyor. Aksine sıkıntılarını arttırıyor ama kullandığı içlerine zevk karıştırılıyor. Lezzet karıştırılıyor ve herkese pazarlanıyor. Herkes de bunu yapıyor. Bu onun zehir olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşte Furkan tam da bunu fark eden bir adam. Yani diyor ki bunlar beni tatmin etmiyor, mantıklı gelmiyor. Bunlar bana bir çözüm değil ki diyor ama önüne maalesef ki biz bir E şıkkı açmadığımız için o şıkların içinde bunu yaparsan yap yoksa yapma dediğimiz için kağıdı yırtmayı tercih ediyor. Çok yaklaşmıştı bence. Çok yakındı. Dediğim gibi hepimizin içinde bir Furkan var. İçimizdeki Furkan'dan biliyorum. Çok yakındı. Ona çözümün olduğunu birisi söyleseydi bu iş çok daha farklı yerlere gelebilirdi. Evet onun için artık geç ama senin için veya çevrendeki Furkanlar için geç değil. Biz bu yaşam modellerinin bizi bir çıkmaza götürdüğünü, zevkli bile olsa bize lezzet bile vaat etse yine de çıkmaza götürdüğünü, çözümü kim vaat ediyorsa onun peşinde bir hayat geçirilmesi gerektiğini iddia ediyoruz ve ruhlarımızca buna açız ve artık bunun için ''Ya kardeşim kalsaydın keşke biraz sabretseydin'' deyip o şıklarda boğmak yerine ''Kardeşim gerçekten sen benim duygularıma tercüman oldun, çözüm neyse onu arayalım'' demeye çağırıyoruz herkes. İşte intibah neden bahsediyor?'' derseniz intibah tam da o içimizde aradığımız boşluklara bir çözüm arayalım diye haykıran bir video serisi. Olacak. Bunu da bu arada videoyu pazarlamak için bana çok iğrenç geliyor. Yani o hayatlar üzerinden bunu pazarlayacak kadar da Allah bizi düşürmesin. Sadece artık şunu diyoruz. Bir çözüm arayalım. Hiç olmazsa deneyelim. Hiç olmazsa artık insanları çözümsüz seçeneklerde boğmayalım. Bir şeyler yapalım demenin adını biz intibah koyduk. Siz başka bir şey koyabilirsiniz ama bunu yapmaya ihtiyacımız var. Bugün bir gün başlayalım artık.